Yakalandılar, kelepçelendiler. Askeri bölgeye böyle götürüldüler. Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'a bomba yağdırdı. Ukrayna ordusu çatışmalar sırasında onlarca Rus askerini esir aldı. Esirlere kelepçe takıldı. O anlar kameraya da böyle yansıdı. Rus ordusu Harkova saldırılarını yoğunlaştırdı.